Kısım piyasetlerimizin içerisinde de var ee, basit bir sistem motor 90 derece veya 5 derece şeklinde döndürebildiğiniz Onunla ilgili bol miktarda soru var köylerinizde 4 adet mobbing grubu var A1 A2 A3 A4 diyelim. Veya farklı isimlerle de verirseniz. Sorun değil. Orada e, üçüncü soydu galiba yanılmıyorsam sette. Tamam. Üçüncüsü yedim. Üçüncüsüyle yanılmıyorsam. Bunun hep ileri geri döndürmeniz isteniyorlar sizden. Şimdi A2'ye Q0.0, A2'ye Q0.1, A3'e Q0.2, A3 Q0 A2'da Q0.3. Üçmeni çıkış olarak Veya neyse böyle soru değil Ne isteniyor? Birincisi yeri çalışması İkincisi geri çalışması Üçüncüsü Durması mı? Evet, evet. Tamam mı? Şimdi normalde Step motor sürücülerini aldığınız zaman elimize. Eee... Orada yön için aslında tek giriş vardı. Yani biz burada ileri bir girişi, geriye iki giriş olarak gösterdik ya. Örneğin buna ne diyelim? Input 0.1, Input 0.2. Normalde iki tane giriş kullanılmaz diyor aslında şeyde. E, bu tür dijital sürücülerde. Bir tane yön bilgisi vardır. Örneğin Input 0.1 diyelim. Input 0.1 eğer 1 ise ileri döner, sıfır geri döner. Ne oldu? İleri ve geri aslında bilgisini iki ayrı giriş kullanmadı. iki tane girişi aslında ne yapmadı? Harcamadı. Tek girişle halletti. E hocam çalışıp durması, çalışıp durmasına da zaten bir tane girişi kullanacağız. Normalde olur, yani yarın gün bir tane step motor sürücüsü aldığınız zaman Önemli yön bilgisi için iki tane giriş yok demeyin Bir adet giriş vardır O giriş eğer varsa bir yöne döner, o giriş eğer yoksa diğer yöne döner Ama biz çok fazla problemi karıştırmamak için ilk etapta böyle düşünmeydim Ama ilerleyen sorularımızda bu şekilde düşünebiliriz stilet motora iki türlü adım attırabilirsiniz. Ya tam adım attırırsınız. a 1 enerjilendirirsin. A2, a 3 A4'ü 90-90 gider. Veya yarım adım attırırsın. A1'ü enerjilendirirsin. Sonra A1'ü A2'ye enerjilendirilir ortaya gelir. A2'ye enerjilendirirsin. A2, A3'ü, A3'ü, A3, A4'ü, A3, A4'ü, A4, a A4, A4, bu şekilde de 45'er derecesi siz ne yapabilirsiniz? siz taba adım aktırabilirsiniz. Tamam. Şimdi ilk temeline başladığımız için yarım adım da attırmamız istemiyorum. Tam adım aktırabiliriz. Yani şimdi işleri sırayla Q0, Q1, Q2, Q3 ee, fiyat sırafından enerjilendirecek ve 90-90-90 motor dönecek. Burada yerde. İleri ne anahtarlama sırası nedir? Örneğin GaAs diyotu, örneğin tersi öyle. Bunlar ee, çok fark etmeyecek bizim için. İleri hareket nedir? Anahtarlama hareketi. Q0.0 0. daha yazalım onu. Q0.1, Q0.2, Q0.3 eğer bunu ben bir yön olarak kabul ediyorsam bunu tersine gönderebilmem için de yapmam gereken şey tersten gitmek Q0.3, Q0.2 Q0.1 Q0.0 Bu da benim dönüşümde ters olarak e, hareketimde gelimde veya sağ tibesini ters yöndüğümde hareketim için anahtarlaması var. Şimdi başlayalım. Eee... Her bir adım arasındaki süre ne kadar olacak? Bir saniye olsun örneğin. Birer saniye adımlarla gitsin. Şimdi... şimdi üstünde gösterelim. Normalde veya zaman kraliğimi de gösterebilirsiniz. Zaman bölgede olacak? Şu adımda ne girecekleri? T37 T38 D 39 D 4 mı? Zaman veriyorlar dizelim isterseniz bunu. Kaç tane çıkışım var benim? Dört tane. Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Q 0.3 Bunları biraz saniye zaman dipleri olacak. Önce start anında 0-0 0-1 0-2 devreye Bu ne dedik? T-37 T-38, T38 T30. T-30 Şu zaman noktam T-37 Şu zaman noktam T-38 şu, T, aşağı alayım, T 39, şu zaman nokta T 40. Aynı zamanda T 40'ları ne yapacak? Periyodik çalışma için başarım önerdik. Periyodik çalışmaların ne, ne yapıyorduk? Son. En sonki ki zamanı vesile kapalı komutanı açıyordu. Öyle bir iş yapacak. Şimdi, girişleri unutun. Tamam mı? Kavak aslak bir çıkışı şu adımları da adımlarla çalıştırmaya çalışayım. Kim giriyor devreye İlk başta Q0.0 giriyor. Öyle değil mi? Q0.0 kim devreden çıkarıyor? Ne? Yolun üzerinde Q0.0 devreden çıkarabilmesi için Diyordun. buraya Diyordun. kapılısını koyacağım. Bir saniye sonra açacağım, devreden ışık bırakacağım. Peki Biliyorsun. Ne var ikinci Q0.1 var. Bunu kim devreye sokacak? Evet. T33. Evet. Devreye sokacağı için kapatıp sokacağından açığını kullandık. Evet. Kim devreden çıkartacak bunu? 8. T38. 38 bunu devreden çıkaracak. Evet. Başka ne var? Devreye sokacak. T38. Q0.2 devreye alacak. P39 kapalısını aşağıya Q0.2'yi devreden çıkartacak. Tamam mı? 39 ne yapacak? <gülüyor> 39'u çapayacak. Q0.3'ü devreye alacak. Bunu kim devreden çıkartacak? K40'ün. Aslında ben K40'ün kapalısını koymama gerek yok. K40 zaten sistemi ne yapacaktır? Başarıyor. Başarıyor. Başarı. Başarı, başarı, yani. O yüzden ben bunu Şöyle bir şekil için alayım. Sistemin çalışması bu. Peki bu hangi çalışmada gerçekleşecek? Bu ileri çalışmada gerçekleşecek. O zaman bu satırların başı ara ilerileri koyuyor. İleri kutları. Onlara bir isim vermiş miydin? Nasıl? Öğrenmişim, i̇leri kutları. İleri kutları. İstirilmemiştir. Şimdi geri çalışmayı yapalım Tamam mı? Geri çalışmanı ise bunu istersen bir daha çizelim mi? Unut da onu Q 0.3 Q 0.2 Q 0.1 Q 0.0 Bu sefer kim nereye önce? 0 -3. 0 -3. Sonra sıfır Sonra sıfır Sonra sıfır Tamam mı? Aynı zamanda ben burada kullanabilirim En küçük yargı zamanı ben T otuz T otuz T otuz Ve T kırkta Öyle değil mi? Evet. Şimdi şunu da biliyorum. Şunu da biliyorum ben. Piyancının bir çıkışı ancak bir yerde kullanırım. Öyle değil mi? Yani şu çıkışları alıp ben aşağıda başka bir yerde de kullanamam. Çünkü gerçi bu 1 olsa da aşağıdaki değeri 0 olursa çinçiye 0 yazacak. Yani iki başlık olmayacak bir şekilde. Evet. O zaman ikinci çalışma şartlarını ben yine bu networker üzerine yapacağım. Ama ne olacak? Az önceki çalışma şartlarına paralel yapacağım. Yani ileri çalışacak Bu kolon çalışacak veya sütun çalışacak Bu ufak çalışacak geri çalışmada biraz sonra onlara çizeyim kısım çalışacak. Şimdi başlayalım. Küçükten başlayalım. T35 gibi devre e, veya söyleyeyim. T35 gibi devreden çıkartacak T37'in buraya neyi koydum? Kapalısını koydum. Tamam Dv'den çıkar. Daha sonra T37 kim dv alacak? GÜN 0 2, 2. T37 bunu Bunu kim dv alacak? D38 mi? GÜN mu? T37 2 dv alacak. 38 kimi dv alacak? GÜN 0 1 evet. <gülüyor> <kimi devreye alacak? gülüyor> <He? gülüyor> GÜN 0 1 güm Düzeltiyorum. T 39. Tamam mı? T 39 30 kimi nereye alacak? <gülüyor> Sıfır sıfırı kimi nereden çıkartacak? <gülüyor> Yine bu. T 40'ı yoğur yapışını aldım. Çünkü kulesi tatlıcılar çiz sisteme gerekmeyecek biraz sonra. Peki bu ikinci şart ne zaman gerçekleştirecek? motorun giriş çalışmasında yani input sıfır iki olduğu zaman input sıfır iki input sıfır iki input sıfır iki iki tamam mı? geri olma şartında çalışacak. Şimdi zaman verilen diyeleri alalım bunda ne verilsin karışmasın İnşallah, ölçmez. Zaman yönelik P'ye alacak. P'ye 37 P'ye 38 bunların hepsini tonlama damar bölgesi 39 ve ne var? P'ye 40 var. Bu zaman yönelik kim D'ye alacak? Eğer ben ileri çalıştırıyorsam ileri çalıştırıyorsam ileri çalıştırıyorsam yani input 0.1'i varsa bunlar devreye edilsin mi? Gilsin. Peki geri çalışırken de bunlar çalışacak mı? Evet geri çalışırken de bunlar çalışacak. Bu da zaman input 0.2 ile buna bağlı. Zaman ne? 10, 20, 30 ve 40. Yani 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 3 saniye ve 4 saniye. En son T40 ne yapacak? Sistemi özetletecek diye, Sisteme özetletebilmesi için buraya T40 kapalı Tamam Durdurma butonu dediğiniz şeyi, sistemi durdurmasını istiyorum. Sistemi nasıl durdurabilir? Durdurma butonu dediğiniz butonu da yani input 0.0 zaman öylediğini başına ekleyebilirsiniz. Bu tarafa eklemeye gerek var mı? Ona bakalım şimdi. Fotoğrafı eklemeye gerek yok. Mu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? input sıfır sıfıra açtığım zaman bütün zaman dergeli sıfıra döndü mü? Sıfıra <gülüyor> döndü. Şuna varmam lazım. Bütün zaman dergeli sıfıra döndüğü zaman devrede bir eleman kalıyor mu? input sıfır birden elimi çekmeyin. Zaman dergeli sıfıra döndü. Kelozisi burayı kapadı. Kelozisi burayı kapadı. kapadı için q sıfır sıfır çalışır. O zaman Q0 sıfır sıfır çıkışını oraya koymuş olduğumuz stop anahtarında veya stop köşinde kesemiyorum. Anlaşıldı evet. mı ben? Evet. Ben buraya stop yaptırdım yaptırmamıyordum sıfır sıfırlar. Evet. Yaptırdığım zaman az, e, zamanları sıfır düştü mü? Evet. Düştü. Ama o ara elin ileri veya geri da olabilir. Çünkü kalıcı buton kullanmak burada. Bu kapalıysa zaman sıfır düştüğünde bu kapıyacaktır. 0.0 çıkışı çalışacaktır. O zaman ben buraya input sıfır nokta sıfır koyarak ne yapabilirim? Açtırabilirim. Bu hafta açık var, devam etmez. Açık var, devam etmez. Açık, açık, devam etmez. Geliyorum bu hafta bir tane kapalıma. Kapalı üstünden çalıştırıp o zaman benim buraya da kapatısını koymam lazım. Bu yüzden aklınız karışmasın. Aklınız karışmasın diyorsanız bunu input 0.0 buraları standart olarak atabilirsiniz. Çünkü yaptığım iş tamamen san. Tamam Şimdi bir tarafa basıyoruz ileri çalışıyor bir tarafa basıyoruz geri çalışıyor. Sıralamayı tekrar aktülecek olursak de i1, i2 i3, i4 mü? de g1, g2 g3 Çalışmanın herhangi bir anında Çalışmanın herhangi bir anda yön değiştirdiğimi düşünüyorum. Tamam mı? He. Burada şöyle bir sıkıntımız var Bir dakika Ben hem ileri butonuna basıp hem geri butonuna basabilirim Öyle değil mi? Hem ileri butonuna basarım Hem geri butonuna basabilirim Aynı anda devreye sokarım. Bu da olmaz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz burada. Bu ne? Input 0.2, Input 0.1 diyebilirsiniz. Bu seneyi sağlar, Input 0.1'e bastığım zaman giriş uyguladığında aşağıya baktığı keser veya Q0.2 den giriş verirse bilkara şurayı kapatır, bir kara keser bu şekilde bir yöntem yapabilirsiniz. Aynı anda devrenin engellemek için. Tamam Bu bir yöntemdir. Şimdi çalışma herhangi bir anına gelelim. Q0.2 devredeydi. ileri dönerken Q0.2 yani üçüncü adını atıyordu. Ben Burada, burada çok anlaşılmıyor konum. Dur şurada yapalım. İleriyle iki adımın ayını. Tamam mı? Birinci adım atıp ikinci adım at. Attı, ben ileriyi kestim, geriye verdim. Geriye verebince, geriye geldik, geliyor mu enerjilenmiş bir şey oyundan? Hayır. Yani Enerji, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. İleriyle, İleriyle ileri, ileri giden ben, İleriyi kestim, geri verdim. Geri verdiği zaman, şuradaki zamanı baktığınız zaman ne çalışacak? Geri birinci adım çalışacak. Yani Q1'den enerjiliyken bobin, Q3 enerjiliyken. Arada bir bobin haklı Bu da ne olacak? İleri giderken, tamam mı? Alakasız bobin enerjilendiğinizde, Orada step motorun duruma göre, yapısına göre step motorun kararsızlığa düşebilir, salınım yapabilir, tamam mı? İstemediğimiz bazı durumlar gerçekleşebilir. Ha ne olacak, şu sıralamana step motor kaldı mı burada, bobin? Tamam mı? Geri istediğim an geriye gelemez çünkü bir bobin atlaması gerekli, bobin atlayamayacağı için ne olacak, şu sıralama en az bir kez yaptığı zaman, yani geri önde gelecek ya sıralı bir şekilde 3, 2, 1, 0. O sıralamayı yaparken zaten bobini bir yerde yakalayacak. Bobin ileride burada bir yerde kaldı giderken. Ben geri verdim ama geri bu bobini veya bu konumu yakalayamadı. O konumu yakalayamadığı zaman ne olacak zaten sıralama 3, 2, 1 gelecek ya. 1 de yakalayıp sıfıra çekip tekrar devam edebilirim. Yani. 2-3 adım sonra, 2-3 step sonra o şeyi yakalayacaktır. Ee, kararsız kalan motor kısmını yakalayacaktır step motor. Ama bu da istenmeyebilir. Tamam mı? Yani nasıl çok tatlı bir şekilde veya çok düzgün bir şekilde ileri götürüyorsam sistemimin aynı şekilde kaldığı yerden geldi buraya. Bu bobinde kaldı, geri yaptığı zaman tekrar bobinden ters gitmesini isteyebilir. Benim yaptığım işten oluyor, burada kalıyor. Geri yönde çalışıyor mu o Geri yönde çalışırken dolturn bir yerde kovit devam ettiriyor. Bir süre kararsızlık var orada. Anเตbiliyim mi? Yani o, orada şimdi derin vazgeçiyiz. Şimdi anlıyorum eee kısmi sağa geç. Evet, evet. Import ve evet, metotlar. Evet. Yok. Şimdi 23. adımda Baş şimdiyiz. İleri üçüncü adımda kestik. İleri. Geri verdim mi? Geri gidecek hangisi çalıştı? Şu makyem, kıyosofürük çalışmadı mı? Burada kestim ama ileriye bir adım daha gördünüz mü? Bak şimdi burada kestim. Ne ileride böyle böyle gidiyor evet. Böyle gidiyordu, başa dönüyordu. Burada kestim. Geri gitmesini beklerken ileri. Yok. Geri bir sonraki adımdan başladığı için tak bir adım daha ileri gitti sonra geri geldi. Demek istediğin kararsızlıkları anladınız mı? Evet. Kaldı hemen. Evet. Önceleri gitti sonra geri geldi. Tabi bak Geldi şurada kesti. Şimdi sıralamalar bu boyu kenarlanması lazım ama zaman sırasında bu boyu kenarlıyor. Bir daha ileri gitti ondan sonra geri gelmeye başladı. <gülüyor> bu istenmelik durum olabilir. En basit yolu budur. Yani kurumu tam tam alınıyor ondan sonra. Şu nerede daldıysa geri çalışmaya başladığı zaman evet. o rotoru veya o konumu nerede yakalarsa ondan sonra geri gidiyor. O yakalayana kadar da. Arada kaç adım geçer bilmiyorum. Yakalarken de burada olduğu gibi tekrar ileri geri hareket yapar mı onu da bilmiyoruz. Tekneyi tek bu zamanı tek. yakaladı daha kolay. lan? Çünkü dört tane şey var. O yarınlarca dinleyeceğiz ya, hani aralarında. Ne? Abin Raşid. Onu nasıl yaptı? İşte onu görün. Onu yani bomba konumu geri gelen bu bir konumu yakalayana kadar orada otorok e, salınım yaptıracaktır. İki katı daha da kalmayacak. O da olabilir. Şimdi bunu isterseniz geldi, nerede kaldıysa kaldığı yerden geri dönecek şekilde yapalım. Şimdi orada şöyle bir olay var, düşünmeye çalışın. Yani oradaki zamanlar sadece zamanlarda nasıl o o dediği bir şeyi zamanlarla yapmamız çok zor. Bir sürü olasılık var. Burada kaldı geri gitti ilerideyken. Burada kaldı geri gitti. Burada kaldı, hadi neyse zaten geri gider. Kabul. Veya geri giderken burada kaldı geri gitti. İleri gitti. Burada kaldı, ileri gitti. Bunların olasılıkları tek tek düşüremezsiniz. Tek tek zaman öresi de oraya. O zaman daha kolay bir yöntem kullanmamız lazım. Artı, şu zaman öresi işi aslında bir angarya iştir. Buraya ne koymanız lazım? Her bir e, yola büyük küçük tür işaretiyle bu işi daha basit bir şekilde halledebileceksiniz. O da bir yöntem. Tamam mı? Şimdi bunu seri Biraz sonra kavraya noktadan nasıl devam ettiriyoruz ona bakalım. Tamam